Varlıkları bilmeye ilişkin zikrettiğimiz üç yolun şehadetidir. Bak, sistem çok güzel. Bilgi kaynağı olmayan şeyleri ilhamı, falı kenara ayırdı. Üç şeyle bilgi elde edilebilir dedi. Şimdi Üç şeye göre temellendirecek. Habere göre, e, duyu bilgisine göre, bir de akla göre. Alem hadis kadim değil, bunu temellendirecek. Bir, haber. Alemin hadis olduğuna, sonradan ortaya çıktığına dair haberi delil, İnsanların bir benzerini bir başkası için ispat edemeyecekleri bir yolla Allah Teala'dan şu hakikatin sabit olmasıdır. Allah her şeyin yaratıcısı olduğunu, göklerin ve yerin ilk yaratıcısı olduğunu, göklerde ve yerde olanların mülkünün kendisinin olduğunu haber vermiştir. Daha önce haberin bilgi değerini ortaya koymuştur. Şimdi dikkat ederseniz burada akılla başlamadı, gözlerine de başlamadı. Akılla niye başlamadı? Herkes akli delil karşına karşı çıkıyor. akla birinci almadı. Duyuyu da almadı. Çünkü alemin yaratılmasını kimse görmedi. Orayı görmedik yani. O Big Bang öncesi o dönemi görmedik. Dolayısıyla elimizde ne var? Haber delili var. Haberle başladı. Normal haberle başlamadı. Peygamberin haberiyle başladı. Alemin hadis olduğuna dair haberi delil. İnsanların bir benzerini, bir başkasını ispat edemedikleri bir yollar. Allah Teala'dan aldıkları şu Sözdür. Allah her şeyin yaratıcısı olduğunu, göklerin ve yerin ilk yaratıcısı olduğunu, göklerde ve yerde olanların mülüklerinin kendisinin olduğunu haber vermiştir. Nerede? Tevrat'ta, İngiliz'de, Kur'an'da, diğer ilahi haberlerde Allah bunu haber vermiştir. Daha önce haberin bilgi değerini ortaya koymuştuk. Dolayısıyla bu bilgi değeri taşıyor. İki, hiçbir canlı kendisinin kadim olduğunu iddia etmiş veya kıdemine delalet eden bir anlamı işaret etmiş değildir. Bu da bir haber değeri. Şimdiye kadar ben kadimim diye iddia eden hiçbir canlı yok. Yani insan da bunu iddia etmemiş. İnsan soyu geriye doğru gidiyor. İnsanlık kadim dememişler. Geriye doğru götürenler e, küçük hücreden çoğaldık demişler. Yani insan neslin de kadim diye iddia eden yok. Başka canlılar da kadimdir diye iddia eden yok. Bu önemli bir haberiyle değil. Bilakis kadim olduğunu söylese, Kendisi veya yanında bulunan kimseler onu küçükken gördükleri için bu sözün yalan olduğunu zorunlu olarak bilirler. Ve onun hayatının başlangıcını hatırlatırlar. Bu yüzden canlıların hadis olduğunu söylemek gerekir. Bu da önemli. İnsan gibi tüm canlılar da hadistir. Bunu söylemek gerekir. Ölüler, cansızlar ise canlıların yönetim altındadır. E, o halde da hadis olmaya da hala Yani canlı olan insan ve hayvanlar, e, insan bile kendisinin insan türünün ezeli olduğunu söyleyemediğine göre e, cansızlar e, insandan daha aşağıdır, onlar da hadis olmaya mahkumdur. Bu ilginç arkadaşlar, bu cümle ilginç. İnsan dahi, insan türünün ezeli olduğunu iddia edilmemiştir, cümlesi önemli. Hatırlayın, alem ezelidir anlayışı var. Yani alemin maddesi ezelidir anlayışı var ama insanın kendisi ezelidir anlayışı yok. İnsan, eğer ezeli değilse insandan daha alt mertebedeki bitkiler, hayvanlar, cansızlar, onlar da hadistir. Hissiyderim, alemin hadis olduğuna ilişkin duyu bilgisinin şahitliğine gelince şu şekildedir. Yani görerek, duyarak, duyu bilgisiyle, beş duyuyla ne olabilir? Bir, bütün varlık varlıkların zorunluluk ve ihtiyaçla kuşatılmış olduğunu duyularımızda algılıyoruz. Bütün varlıklar zorunluluk ve ihtiyaçla kuşatılmış olduğunu duyularımızda algılıyoruz. Yani insan havaya muhtaç, suya muhtaç, ışığa muhtaç, diğer varlıklar havaya, suya, ışığa... Herkes belli şeyleri yapmak ve belli şeylere muhtaç durumda, tüm canlılar. Oysa kıdem zenginliği ve ihtiyaçsızlığın şartıdır. Kadem demek, ihtiyaçsız olmak demektir. Hiçbir şeye muhtaç olmamak demektir. Oysa insan dahil tüm varlıklar bir şeye muhtaç. Çünkü bir varlık kıdemi kadim olması sayesinde başkalarından müstaniyedir. Başkalarından zengindir, ihtiyaç duymaz. Buna karşılık zorunluluk ve ihtiyaç bir varlığı başkalarına muhtaçlar. Bu sebeple onun hadis olduğu sonucu ortaya çıkar. Burada güzel. İnsan dahi tüm varlıklar bir şeye muhtaç, havaya, suya, güneşe, yerlere de aynı şekilde, bu muhtaçlık onun zayıf olduğunun göstergesidir. Ee, zayıfsa kadim olduğu ileri sürlemez. İki, hiçbir şey kendi başlangıcını bilmez. Bu da güzel, hiçbir şey insan dahi kendi başlangıcını yüzde yüz kesin olarak bilmez. Güç ve bilgi yönünden kemal ile muhtasık olduğu haldeyken dahi bozulan yüzlerini düzeltip onaramaz. Ee, i̇nsan diyelim tam kamil bilgi seviyesine ulaştığı zaman bile tam anlamıyla kendi bozulan bedenini toplayıp onaramaz. Günümüz açısından kanseri örnek verebilirsiniz. O kadar bilgi sahibi olduğu halde teknoloji ile kansere tedavi bulunanmıyor. İleride başka hastalık, ileride başka hastalık çıkabilir. İlginin artmasına rağmen insan tam anlamıyla bu e, acizliğini ortadan kaldıramıyor. Bu hüküm eğer o şey canlı ise söz konusudur. Ölü ise canlıların gücü ve hükmü onun hakkında geçerli olur. Şu halde hem canlı hem ölünün ancak kendisi dışından biri sayesinde var olduğu sabit olur. Hem canlı hem ölü ancak kendisi dışından biri sayesinde var olduğu sabit olur. Başkasının varlığı sabit olunca hades. Hadislik niteliği de gerekir. Kıdem başkası sayesinde var olma ihtimalin ortadan kaldıdır. Burada hadisinde hadisinde hadisin e, de, tanımını yapmış olduk. Hades demek başkasına muhtaç olmak. Kıdem demek e, hiçbir şeye muhtaç olmamak. Dolayısıyla insan veya diğer canlılar. Kendi başına gelen zayıflıkları, hastalıkları, benzer şeyleri bile düzeltip onları buna çözüm bulamıyorsa, acizse bu acizlik onun muhtaç olduğunu gösterir. Muhtaç olan her şeyde hadis, hadislik hali vardır. Bunun zıttı ise kıdemdir. Yani hiçbir şey muhtaç olamadır. 3- Bütün uyusal varlıklarda farklı ve zıt tabiatlar bir araya gelmiştir. Bütün duysal varlıklarda farklı ve zıt tabiatlar bir araya gelmiştir. Böylece tabiatların zatları itibarıyla haklar birbirinden uzaklaşmaktır. Bu halde bunların birleşmesinin kendileri dışından bir sebeple gerçekleştiği sabit olur. Bu da duygusal varlığın halis olduğunu gösterir. Bu insan vücudunda veya atomun e, çekirdeğindeki şeyler zıt şeyler. Normalde e, bunları e, on da işte atom bombası oluyor. Başka bomba haline dönüşebiliyor bu maddenin çekirdeğindeki şeyler. Çok patlayıcı zıt şeyler yan yana. İnsan bedeninde de bu şekilde yan yana. Normalde zıtların bir araya gelmemesi gerekir. Ama bunların en küçük atomdan en büyük atoma kadar bir araya gelmesi, bunların da başkası tarafından bir araya getirildiğini gösterir. Hümeyre, bu atomun çekirdeğindeki zıtlar ne? Senin alanı. <gülüyor> Hocam bildiğim kadarıyla artı ve eksi yükler var. Tamam. İşte proton, nötron, elektron gibi. Özellikle Ama bu... ayrılmıyor değil mi? Evet, birbirlerine ayrılmıyorlar. Ayrıldığı zaman etrafında dönüyorlar. Ayrılırlarsa dediğiniz gibi atom bombası oluyor veya işte parçalıyorlar onları eee ortamda birleştirerek o zaman Higgs bozon dediğimiz o enerji ortamı ortaya çıkmış oluyor. İlkiç işte yani en küçük atomdan en büyük şeye kadar zıt şeyler aralığı. Dört, alem, yani sırf bunun üzerine e, bir yüksek tezbi tezbiri yapılabilir. Yani maddedeki zıtlıkların e, normalde bir arası araya gelmemesi gerekir. Ama bu zıtlıklara vurgu yapılarak bunların bir araya gelmesi sorgulanarak fizik kelam karışımı bir tezbiri yapılabilir. Bunu nasıl izah ediyor acaba? şeyler, Fizikçiler, maddeciler. Dört, alem cüzlerden ve parçalardan oluşmuştur. Ve parçalarının Çoğunun yokluktan sonra var olduğu, geliştiği, genişlediği ve büyüdüğü bilinmektedir. Alem yüzlerden ve parçalardan oluşmuştur. O parçalarının çoğunun yokluktan sonra var olduğu, geliştiği, genişlediği, büyüdüğü bilinmektedir. O halde aynı durum alemin bütün hakkında da geçerlidir. Çünkü sonlu parçaların birleşmesinden çıkan toplam sonsuz olamaz. Bu da güzel. Şimdi alem parçalardan oluşturdu. Şimdi insanı düşünelim. Bu insan e, varlığı gelişiyor. Anne karnındakini düşünün gelişti. Doğduğu zaman bebeklik gelişti, genişledi, büyüdü, büyüdü, saçı büyüdü, bedeni büyüdü, büyüdü. Bu şekilde e, hayvanlar da, atmosferde, toprakta, ağaçlarda, suda, benzer şekilde gelişiyor, genişliyor, büyüyor. Hatta şu anki bilimsel verilere göre evren de genişliyor. İnsandan, atomdan, evrenine kadar her şey genişliyorsa, büyüyorsa o halde bu durum alemin tamamı içinde geçerlidir. Alemin tamamı da gelişmekte, genişlemekte, büyümektedir. Çünkü sonlu parçaların birleşmesinden çıkan toplam sonsuz olamaz. Merhaba. Şimdi buna göre alem açıkça genişliyor, büyüyor diyor. Evet. Yazıldığı dönem itibariyle 333. Evet. Benzer durum Avrupa'da binlerce yıl sonra kabul edilen evet. değil mi, alemi genişlemesi? Evet hocam. Yani bu açıdan bakılsak, Keram'ın kitaplarında çok orijinal şeyler de var da, bunu Hı -hı. sadece ilahiyatçının okuması yetmez. Yani bunu fizik bilen birilerinin de okuması faydalı. İçinizden düşünme varsa ilahiyat artı fizik okuyabilirsiniz. Varsa açık öğretimler şuradan buradan. Sen düşünüyor musun? <gülüyor> evet hocam, fizik düşünüyorum. Var mı şey... açık e, açık öğretim yok, örgün öğretim var ama e, çok tercih edilen yani meslek olarak ilerleyemediği için insanlar çok tercih edilen bir bölüm olmadığı için girmekte de zor değil ama tabii ses yapmak gerektiriyor. Hocam e, bir önceki maddeyle ilgili şu şey Tahir Oluç Hoca'nın diğer kitabı var ya. Evet. Ee, orada bir dipnot geçmiş de özellikle bu işte sıcak, soğuk, yaş, kuru olmak üzere hani zıt tabiatların birleşmesiyle <gülüyor> ilgili. Maturidi bunların cevher olduğuna bazı bağlamlarda açıkça zikretmiştir diyor. Yani bunların hani onun düşüncesine göre aslında bu tabiatlar tabiatçılık, tabiatçılığa atıf gibi düşünen araştırmacılar var. Ama e, bazı araştırmacılarda işte bu tabiat o tabiat değil diyorlar. Tahir Ulu çocuğu Hoca da öyle düşünüyor anlaşılan. Cevher, evet. cevheri kastetmiş burada diyor. Şimdi şöyle, e, normal tanıma göre cevheri kastetmiş olmaması gerekir. Cevher, e, araz olmaksızın varlığı devam eden şey değil mi? Cevher. Evet. A, oysa matur burada bunların değiştiğini, bunların birleştiği maddenin de hmm. evrenin de değiştiğini dolayısıyla değişen gelişen şeylerin Kadim olamayacağını söylüyor. Dolayısıyla evet. bu mantığa göre değişiyorsa genişliyorsa araz olması gerekir. muhtaçtır. Muhtaç olan hiçbir şey kadim olamaz diyor. Evet. Dolayısıyla mühendis sisteminde kadim değil. C her kadim diye düşünüyorsa bu o kategoriye girmiyor. Araz olması gerekir normal şartlarda. Yani e, değişen şey araz diye düşündükleri için. Evet. Buna bir daha bakalım. Sen tez bitti zaman sen karar verirsin. Dört. <gülüyor> Ee, şurayı okuyalım geçelim alem işte şey genişliyor genişliyor, büyüyor ilginç, alem gelişiyor, genişliyor, büyüyor o halde alemin tamamı, evrenin tamamı içinde gelişmek, genişlemek büyümek geçerlidir çünkü sonlu parçaların birleşmesinden çıkan toplamda sonsuz olamaz maddelerin her biri kendi halinde ee, ölümlü ise, sonu ise Hepsini birleştirdiğiniz zaman ortaya sonsuz bir şey çıkmaz. Bu da mantı bir kural. Sonlu parçalar bir araya gelince sonsuz ortaya çıkmaz. 5. E bunlar not alınabilir. Mantı ilkeleri diye. Sonlu parçaların birleşmesinden sonsuz ortaya çıkmaz. Ya e Bunlar temel ilkeleri. 5. Alemin temizli ve pisi, küçüğü ve büyüğü, güzeli ve çirkini, Aydınlığı ve karanlığı vardır. Alemin temizliği var, pisliği var, küçüğü var, büyüğü var, güzeli var, çirkini var, aydınlığı var, karanlığı var. Bunlar da değişim ve bozulmanın alametleridir. bu da güzel. Eğer temizlik, pislikten bahsediliyorsa temiz pis olabiliyorsa, pis temiz olabiliyorsa, küçük büyüyebiliyorsa, büyük küçülebiliyorsa, güzel çirkin olabiliyorsa, çirkin güzelleşebiliyorsa, aydınlık karanlık olabiliyorsa, karanlık aydınlığa dönüşebiliyorsa, yani değişim varsa. Bozulmanın alametidir. Buradaki ilke de bu cümle. Değişim varsa bozulma vardır. Değişim varsa bozulma vardır. Değişim ve bozulma ise yok oluş içerir. Bilindiği gibi birleşme sağlamlaştırır, güçlendirir, büyütür. Delili ise yayılmadır. Yani birleşme sağlamlaştırır, güçlendirir, büyütür. Delili ise yayılmadır. Buna karşılık dağılma esnasında birleşmenin ortadan kalktığı bilinmektedir. Bir şey dağılırken de birleşmenin bozulduğu bilinir. Şu halde değişme ve bozulmanın yok oluşun alameti olduğu sabittir. Bu da sonuç kısmı. Bir şeyde değişme varsa bozulmanın alametidir. Yok olabilen şeyin ise kendi kendine var olması mümkün değildir. Bir şeyde değişme varsa bozulma vardır. Bozulma varsa yok olmak anlaşılır. Yok olan şey ise kendi kendine var olamaz. Bu durumda alemin başlangıcı olma ihtimali de doğar. Bu durumda yani alemlik şeyler e, pis, kirleniyor, kirli temizleniyor. Yani okyanuslar eskiden tertemizdi, kirlendi. E, buzul dağları büyüktü, küçüldü. E, ormanlar doğa güzeldi, çirkinleşti. Yani değişti, bozuldu. Bozulan şeyler de e, yok olmaya doğru gidiyor. İşte denizler yok oluyor, atmosfer yok oluyor, e, kutuplardaki e, temiz bölgeler eriyor, yok oluyor. Bu da onun bir çok olduğu ihtimalini doğurur. Şöyle söylemenin bir temeli yoktur. Yani biri de şunu söylemesi mantıklı değildir. Yok olduğu düşünülen şey yok olmaz, sadece gözlerden kaybolur ve hiçbir anlamda kaybol hiçbir anlam kaybolmaz. Yani bu da bir görüş, bu da eski Yunan'dan gelebilir görüş. Var olan hiçbir şey yok edilemez. Eski Yunan temel ilkesi, var olan hiçbir şey yok edilemez. Yok olmuyor, gözden kayboluyor. E, Muhatürde diyor ki, şu, bunu söylemenin bir temeli yoktur. Yani yok olduğu düşünülen şey yok olmaz, sadece gözlerden kaybolur. Ve hiçbir anlamda anlam kaybolmaz. Demenin bir temeli yoktur. Bu iddia geçersizdir. Eski Yunan'daki e, hiçbir şey yok olmaz iddiası geçersizdir. Çünkü bu kişi alemi delillerle değil, görme duyusuyla tanımakta ve görme duyusuna dayanarak alemin kıdemini iddia etmektedir ki eski Yunan'ı kastediyor. Onlar da gözüyle görüyorlar. Ateş e, masayı a, yaktınız diyelim, kül oluyor. Masa gidiyor ama külü kalıyor. Külü savuruyorsunuz, rüzgarda gidiyor ama yok olmaz diye düşünmüşler. Buna bağ, bağlı olarak da alem ezelidir diye iddia etmişler. Bu geçersizdir diyor İmam Hatırı'yı. Artık görme duyusunun delili alemin göğden kaybolması ile ortadan kalkmıştır. Ayrıca biz bu delilin çürük olduğunu ortaya koymuştuk. Bir şeydeki hayatın yok olması ile o şeyin kendisinin yok olması arasında bir fark yoktur. Bir şeyin hayatının yok olması ile bir şeyin kendisinin yok olması arasında bir fark yoktur. Ne demek istiyor? Bir şeyin hayatı yok etmişse, hayatını kaybetmişse, o şey hayatını da kaybetmiş oluyor. Bir şey kendisini, kendi yapar şeyi kaybetmişse, kendisini de kaybetmiş oluyor. Masa dediğimiz şey, ayakları olan işte düz olan bir aletse, bu temel özelliğini kaybettiği zaman da masalık yok olmuş oluyor. İnsan konuşan bir varlıksa, bizim insan bu özelliğini kaybettiği zaman da insan niyeti gitmiş oluyor. Bununla ilgili ayrı çalışılabilir. Var olan şey e, yok olmaz e, iddiasına Fatih Ülgen'in cevabı diye. Düşünmeye dayanan deliller. Şimdi yukarıda nasıl başladı? Haberle başladı. E, haberi deliller ortaya koydu, hisli deliller ortaya koydu. Şimdi düşünmeye akla dayanan deliller. Alemin hadisi olduğuna dair akli deliller. İstihlali bilgi akıl yürütülerek elde edilen bilgi yöntemine dayanarak alemin Paris olduğunu ispatı, his bilgisi temelli, kuduz ispatına dayanır. Güzel. Ne dedi? Akli bir delil olarak koyacağız? Microsoft dedi, bu akli gelir, gel. e, his bilgisi Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft uygulamasından uyarı geldi. Oku oku Şimdi bu Microsoft akli, akli ileriyle derilini... Hadi, benim. Evet, şunu kapatayım. Microsoft oh. Tower Group. Bunları kapatmamışım. Evet, şimdi akli ileri, alem hadistir. Alem sonradan ortaya çıkmıştır diye akli delil ileri söyleyecek. Bu akli delilini his bilgisine, uyum bilgisine dayandıracağını söylüyor. Kudus delilini his duyma dayandıracak. Şöyle ki, nasıl? Bir, cisimler ya hareketlidir ya durağandır. Bunu nereden biliyoruz? İşte his bilgisiyle görerek biliyoruz. Cisimler ya hareketlidir ya durağandır. Hareket ve durağanlık birleşmez. Bir şey ya hareketlidir ya durağındır. Hem hareketli hem durağan. Bu ikisi bir araya gelmez. Böylece cisimlerin zamanının yarısı hareketli yarısı durağandır. Yani hareket eder sonra durur. Durağan daha sonra hareket eder. Yarısı olan her şey de sonludur. Yani bir şey ikiye dönme Onun aşama geçirdiğini gösterir. Aşama geçiren her şey sonludur. Hareket. Daha sonra dur duranlıkla iyileşiyor bir şey hareket edilir diyelim belli bir zaman sonra duruyor duran bir şeyi daha sonra hareket edilirsiniz hareket ediyor bu hareket ve duranlık diye iki ayrı hareket içinde bulunduğunu gösterir yarısı ne demek hayatının yarısı harekette yarısı duranlıkta geçiyor demek ikiye böldük bir şey ikiye bölünebiliyorsa son olur. Çünkü arkadaşlar şimdi e, bu Allah'ın e, fiili sıfatları e, ezeli midir, değil midir diye kiramda tartışma var. Onun kökeni de buraya dayanıyor. Fiil hareketini ifade ediyor. Eğer Allah e, ezeli olarak fiil sahibi de belli bir zamanda fiil sahibi olduysa ikiye bölebiliyorsunuz. Evreni yaratmadan önce hareket fiil sıfatı yoktu, yarattıktan sonra vardır diye. Bir şey ikiye Ölürseniz onun hadisliğini söyleyebilirsiniz. Bu tehlike sebebiyle İmam Hatöyü diye tekne sıfatını örneğin kullanıyor. Diğerleri de bir sıfatları haritliyorlar. Tarıklı... Arkadaş, evet. <gülüyor> bir hareketlidir, ya durağındır. E, hayatının yarısı, hareketli yarısı durağan geçer. Bu ikisi ezelde birleşemeyeceğinden İkisinden biri hadistir. Yani ezeli olarak bir şey hem aynı anda hem hareketli hem e, duran olamaz. Biri önce bir sonradır. O durumda eğer ezeli olacaksa ilkinin e, ezeli sonrasının hadisi olması gerekir. Sonradan var olan ezelde sonradan var edilemeyeceğine göre diğeri içinde ayrı durum söz konusudur. Hareket ve duranlığın ikisi de sonradan var olmuştur. Bu durum hareket ve ruhanlıktan uzak olmayan cismin de sonradan var olduğunu ispat edilir. Bak bu akli delili, akli delili gözleme dayandıydı. gözlemliyoruz ki dünya dönüyor. Şimdi dünya dönüyor. E, durmak ve dönmek şeklinde ikiye ayırdığımız anda hem durmak hem dönmek gibi varsa yani şu anki bilimsel açıdan ne diyorlar? Bir patlama oldu. Patlamadan sonra dünya oluştu, harekete başladı. Önce bir hareketsizlik sonra hareket var. E, bu şekilde ikiye parçalayabiliyorsanız ikiye parçalanan her şey, ikiye taksim edilen her şey bir başlangıcı vardır. Birincisi ezeli, ikincisi hadis deseniz, yani durağanlık ezelidir, hareket hadis deseniz, e, hadisi kabul eden şey de hadisi olduğu için o zaman e, o cisim hadisi olmuş oluyor. Bu akliyle bir. İki, cisimler Durağanlık ve hareketten uzak kalamaz. İsimler ya durağandır, ya hareketlidir. Bu ikisinden uzak kalamaz. Şimdi dikkat edin, buraya niye vurgu yapılıyor? Eski Yunan'da ve felsefede Ayüstü Alem'i nasıl kabul etmişler? Ayüstü Alem. Ayüstü Alem'i dairesel hareket olarak kabul etmişler. Sürekli dairesel hareket, yani ezeli diye düşünmüşler. Ya yani, Duruyor, hareket ediyor diye düşünseler, dünyadaki gibi kevni fesat olacak. Ee, dolayısıyla ay üstü alem ezelidir diye düşünmüşler, e, ay alem hadis diye düşünmüşler. Şu an ulaştığımız bilimsel verilerle biliyoruz ki işte Ay'a e, ulaşıldı, Mars'a gidildi, görüntüler geldi, sesler geldi. Orada da aynı şekilde harekete durağanlık var. Bir şeyde harekete ve varsa o şey e, e, hadistir. Cisimler bu ikisinden hareket ve duranlıktan uzak kalamaz. Ya da cisim sahip olduğu durağanlık ve hareket haline başkalarına fayda sağlaması için zorlanmış, boyun eğdirilmiş ve tabi kılmıştır. Veya cisimler zorla bu, e, bunlardan birine yönlendirilebilir. Taşı zorla aşağı yuvarlayabiliriz. Duran bir şeyin önüne set yapıp suyu durdurabiliriz. Bir fayda için e, zorlanarak da durağanlık ve hareket yapılmış olabilir. Canlı olarak nitelenemeyecek olan alemdeki varlıkların niteliği ve yapısı buysa sonradan var edildikleri sabit olur. Dolayısıyla alemdeki her şey su, ağaç, taş, kuş, bunların hepsi hareket ve durağınlık arasında değiştirilebiliyor. Durum buysa bunlar sonradan var edildikleri sabit olur. Çünkü alemdeki varlıklar kendi halleri übire değildirler. Belki başkalarının ihtiyacını karşılamak için boyun eğdirilme, hizmete koşulma ve kullanılma halindedirler. Halindeki varlıkların aslı hakkında bu durum, yani başkasının hizmetine verilme, sabit olduğuna göre bu varlıklara bağlı olarak varlığa sürdürülemiyor. bunlardan faydalanan canlılar ki tabiatın ihtiyaç ve faydalara bağlıdırlar bu niteliğe yani sonradan var edilmiş olmaya daha layıktır. Şimdi şöyle düşünün, insan toprağı kullanıyor, dünyanın çoğunu oluşturan. Onun harekete Tabi kılarak kullanıyoruz, değiştiriyoruz. Suyu hareketliyse e, durdurabiliyoruz. Duruyorsa hareketlendirebiliyoruz. Güneş ışığını kesebiliyoruz, durdurabiliyoruz. Ondan faydalanabiliyoruz. Yani varlıklar, büyük varlıklar üzerinde hareket ve durdurma işlemi yapabiliyoruz. Eğer bunlar öyleyse topraktan çıkan, havadan çıkan, sudan oluşan varlıklar zaten e, durdurulabilir veya hareketlendirilebilir. Bu da Durmak ve hareket varsa onların hadisi olduğunu gösterir. Bir başka delil. A. Ya alem ezelden beri birleşik ve ayrı, hareketli ve durağan, pis ve temiz, güzel ve çirkin, çok ve az idi. Yani alem ezeli olarak zaten karışık da diyebilir birisi. Ezelden beri birleşik ve ayrı, hareketli ve durağan, pis ve temiz, güzel, çirkin, çok az. Böyle idi zaten. Bunların hadisi olduğu ise hem duyu hem de akıl ile bilinmektedir. Bu iki zıttın, yani güzellik çirkinlik, temiz pis, az çok bu iki zıt aynı mahallede, aynı zamanda birleşmesi imkansızdır. Güzellik çirkinlik, hareket durağın az çok aynı zamanda, aynı anda birleşmesi imkansızdır. Dolayısıyla zıtların birbiri ardına gelmesi gerekir. Bu da sonra var oluş için gerekir. Bütün hadisler yokluktan sonra var oluşun altındadır zıtlık var. Zıtlıkta sıra var. Biri öncedir sonra. Zıtlık varsa, sıra varsa, öncelik, sonralık varsa hadistir. Bütün hadiste yokluktan sonra var oluşun altındadır. Hadislerden ayrı ve önce olmayan şeyler içinde aynı durum söz konusudur. Hadislerden ayrı ve önce olmayan şeyler içinde aynı durum söz konusudur. B. Ya da alem şimdiki sıfat ve yapısında olmayan asıltan yaratılmıştır. Yani alem Şimdi iyi, güzel, çirkin, faydalı, zararlı, az çok hareketli, o şeklinde şu an öyle. Bundan önce heyula diye bir maddeden yaratabiliriz, düşünsek. O ihtimal nasıl olur? Adem şimdiki sıfat ve yapısında olmayan, yani heyula gibi bir asıldan yaratılmıştır veya hala bu yapıya kendisinde had hadislerin ortaya çıkmasıyla intikal etmiştir denilse, eğer böyleyse, alemin hadis olduğu sabit olmuş olur ve hudusu inkar edenin görüşü çürütülmüş olur. Niye? Eyyula'dan yaratıldıysa zaten so Eyyula'dan sonra ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla sonradan ortaya çıkan şey hadistir. Ama böyle değilse el evvel ilk alemin yaratıcısı ise bu bizim görüşümüzdür. Yani Eyyula değil ilk madde. Allah diyorlarsa, Allah alemin ortaya çıkarttı diyorlarsa evet biz de aynı şeyi diyoruz. Siz el evvel diyorsunuz Biz ona Halit diyoruz. Ama onlar Teyla adını vermişler. El evvel dememişler, Allah'a kastetmiyorlar ilk madde, ilk kaynak diye. Teyla diyorlar. İlk in Teyla'nın alemin mevcut yapısına dönüşmesi söz konusuysa bu durumda ilk gitmiş ve bu alem onun yerine geçmiştir, ondan başkası olmuştur. Eğer Teyla dönüşerek şimdiki alemi oluşturduysa ilk denilen şey ortadan kalkmıştır, Teyla denilen şey yok olmuştur. Dolayısıyla bu alem sonra var demiştir. Çünkü bu alem ilk değildir. Heyro'dan geldiyse ikincidir. İlk değildir. İlk de ikincisine dönüştüğü için yok olması sebebiyle hadistir. Şimdi alem hadis, yani Heyro'dan ortaya çıktığını düşünelim. Heyro'dan ikinci ortaya çıkan şey alem. ikinci alem. İkinci olduğu için zaten hadis kabul ettik. Birinciden de ikinci çıkabiliyorsa, yani Heyro'dan da alem ortaya çıkabiliyorsa, birincinin de kadim olmadığı anlaşılır. Dolayısıyla o da halistir Ama eğer birinci derken heyrua değil de evveli kastediyor biz de ona zaten Allah diyoruz. Problem ortadan kalkar. İlk de ikincisine dönüştüğü için zaten haristir. Öte yandan bir şeyin bir başka şeyden var olabilmesi için onda gizlenmiş olması ve sonra ortaya çıkması ya da onda var edilmesi, böylece üreyip çıkması ya da birincisinin yok olup ikincisinin var olması gerekir. Şimdi bir şeyden ikinci varlık nasıl ortaya çıkar? İkinci varlık nasıl ortaya çıkar? İhtimaller. Bir şeyin bir başka şeyden var olabilmesi için, onda gizlenmiş olması gerekir. Mesela e, tohumun içini, tohum toprağa attırız, buğday çıktı. Buğday farklı, tohum farklı. Buğday tohumdan çıktı. Evet, içinden çıktı. Veya sonradan ortaya çıkması ya da onda var edilmesi. Mesela e, ağaçta meyve, ağaçta meyve yokken sonradan meyve ortaya çıktı. Böylece üreyip çıkması veya işte, e, bir hayvandan bir çocuk e, balıktan e, yavrumun ortaya çıkması veya birincinin yok olup ikincinin var olması gerekir. Birincinin yok olup ikincinin var olmasına örnek midir? Birinci tamamen yok oluyor, ikinci ortaya çıkıyor. Tohum tamamen çürüyor, çürüdükten sonra filiz veriyor. Bu şekilde ikinci şey ortaya çıkabilir. Birincisinin örneği çocuk ve kaba korunmuş şeydir. Yani meniden çocuğun ortaya çıkması. Ne var ki bir şeyin birkaç katı olan bir şeyin o şeyde bulunması mümkün değildir. Ne var ki bir şeyin birkaç katı olan bir şeyin o şeyde bulunması mümkün değildir. Bu yüzden e, insanın siperinde ağacın tohumda var olduğu görüşü çürüktür. Şimdi buradaki... Tartışma şu, normalde biz e, insan sperin DNA'sında e, ağacın, elma ağacının tohumunda olduğunu kabul edilir. Biz bilgisel olarak içinde olduğunu kabul edilir. Fiziki anlamda insan içinde içindedir, e, elma ağacı tohumun içindedir diye fiziki anlamda içinde olmayı iddia edemeyiz. Bunu muhafeti kabul etmiyor. Kuvvet ile ortaya çıkma görüşte buna kıyas edilir. Bu düşünce, bu şekilde varlık kazanan şeyin kendisinin sonradan var olmasını gerektirir. Çünkü kuvvet başkasının nedenselliğidir. Zira o bir kuvvet değil bir fiil var olmuştur. Ya da ilk sperm gibi sonra organizma gibi yok olur. Yani sperm yok oluyor. Organizma ortaya çıkıyor. Tohum yok oluyor. Ee, filiz ortaya çıkıyor gibi. O durumda ilk kendisinden geriye hiçbir iz kalmayacak şekilde yok olur ve ikinci kendisinde ilkte bir iz kalmayacak şekilde var olur. Şimdi şöyle düşünün, tohum tamamen yok oldu, filiz ortaya çıktı. Filize bakın, tohuma bakın hiç benzerlik yok. Veya sperm var diyelim, sıvı şekilde. İnsan çocuk meydana geldi, iksizlik çekildi, sert demir gibi, sıvı duygusal düşünen bir var ortaya çıktı. Sperm ise sadece sıvı durmaktadır. İlkte İkinci ortaya çıkıyor ama arada iz kalmayacak şekilde olur. Bu açıklama ise hem ilk il hem de ikincinin hadis olmasını gerektirir. Burada yazarken ilk büyük yazmış dikkat ederseniz şuna vurgu yapıyor. Bir ve iki diye sıralayabiliyorsanız, önce ve sonra diyebiliyorsanız, önce bu sonra o diyebiliyorsanız, ikiye taksim edebiliyorsanız, öncelik sonra olup, kesinlikle hadistir. O yüzden felsefedeki birinci yakın, ikinci yakın, ikinci yakın, üçüncü yakın sıralaması mati sistemine göre baştan tutarsız. Buradaki tüm açıklamalar onlara da gidiyor. Bir şey birken iken, iki iken, üç iken, dört olamaz. Buradaki mantığa göre iki olmuş da bir varlığını kaybetmiştir. Alem varsa Heyr'a tamamen varlığını kaybetmiştir. Devam edelim. Şimdi Kıdem, beka farkı. Kıdem ne demek, beka ne demek arasında ne fark var? Saat kaç oldu? On buçuk. Burada bırakalım mı arkadaşlar? Kaçta başlamıştık? Dokuz, on buçuk. Aslında burayı da okusak iyi olur. Eğer vaktimiz varsa haftada bir okuyoruz. E, i̇steyen çıkabilir, isteyen kalabilir. Burayı da okuyalım. Kıdem nedir, beka nedir, fark nedir? Kıdem, beka ve arasındaki fark. Şöyle bir soru sorulabilir. Şimdi e, ne anlatıldı? Bir, iki. bir şey birken iki oluyorsa, öncelik sonalık varsa ikisi de hadistir. İkinci olan birinci şeyden farklıdır. Ve i̇kinci olurken birinci zaten yok oluyor. Dolayısıyla ikisi de hadistir dedi. Bu durumda önce ne demek? Ne demek? Bekane demek soruları akla geldi. Size göre ahirette varlıklar kalıcı olmayan şeylerle baki kalıcı olabiliyor iseler. Yani Müslümana göre ehli kitaba göre cennetteki veya cehennemdekiler e, hadis oldukları halde cennette ve cehennemde ebedi kalıcı olabiliyorlarsa varlıklar kadim olmayan özellikleriyle niçin kadim olmasınlar? Yani siz ehl-i kitap olarak cennette ve cehennemde ölümlülerin e, ezeli, ebedi kalacağını kabul ediyorsanız o zaman dünyadaki varlıklar niye kadim olmasın? Soru güzel. Şöyle söylenir. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Şöyle ki, bir, çünkü bu takdirde çelişki doğar. Yani dünyadaki hadis olduğu halde dünyada kadim olduğunu söylesek çelişki olur. Zira hadisliğin anlamı bir şeyin yok iken var olmasıdır. Bir şey ancak kendisinden önce var olan bir başkası sayesinde var olur ise onun kadim olduğunu söylemek çelişkidir. Burada da iselerin altını çizebilirsiniz. İsteden sonra virgile olmaz ve sonra virgile olmaz. Bir şey ayrıca kendisinden önce var olan bir başkası sayesinde var olur ise onun kadim olduğunu söylemek çelişkidir. Beka'nın anlamı ise bir şeyin aralıklı olarak var olmasıdır. Beka'nın anlamı bekaredir Bir şeyin aralıklı olarak var olmasıdır. Kendisiyle bir başkasının var olması veya var olmaması durumu değiştirmez. Bu yüzden kıtem ile beka farklıdır de önce araya hiçbir şey girmemesi gerekiyor. Kesintisiz şekilde geriye doğru gitmesi gerekiyor o kıdem. Ama BK ileriye doğru olan bir şey. Arada kesinti kesinti olabilir. BK'nın anlamı ise aralıklı olarak var olmasıdır. Bunu şurada rahat görürsünüz arkadaşlar. Bilgisayarınıza diyelim siz çizgi çizdiniz. Normalde o çizgiyi büyük çizgi olarak görüyoruz diye düşünüyorsunuz. Bilgisayardan büyütün büyüttükçe aradaki boşluklar görürsünüz. Veya kalem kağıda çizgi çizin, sonra cep telefonunuzda resmini çizin, onu büyütün. Ee, çizgi büyüdükçe arada boşluklar olduğunu görürsünüz. Ee, kesintisiz gibi görülüyor ama devam etmesi için kesik kesit parçalardan oluştuğu anlaşılır. Fark ne? Kıdem geriye doğru kesintisizliktir, arada hiç parça yok. BK ise geleceği olduğu olabilir ama arada parça olabilir, kesinti olabilir. Fark, arada böyle bir fark var. Ahirette varlıkların baki olacağı görüşü dini bir bilgidir. Bu dini bilgiyi kabul edersen, varlıkların hadisi olduğunu da kabul etmen gerekir. Çünkü varlıkların hadis olduğu da dini bilgiyle biliyoruz. da. Soru güzel. Şimdi sen bana sor, soruyorsun, cennette ebedi veta olacak, dünyada niye olmasın diye. Eğer sen bu soruyu sorarken, ayetteki cennette müminler baki olacak diye ayeti kabul ederek soru soruyorsan, o zaman aynı ayet diyor ki, dünya hadis olacak diyor. O zaman onu da kabul etmen gerekir. Ya da dini bilgiyi kabul etmezsin. Böylece varlıkların hudursunu inkar etmek için dini bilgiyi delil olarak kullanmak girişimim sonsuz kalır. Burada çelişmesini ortaya göstermiş oldu. Yani dini bilgiyi kullanarak e, itiraz edemezsin. O zaman diğer ayeti kullanman gerekir. Diğer ayette de her şey ölümlüdür diyor. Yardım ancak Allah'tandır. 3 Yine bir şey ancak kendisinden önce var olan bir başkası sayesinde var oluyorsa, bak formül bu, bir şey kendinden önceki bir şey sayesinde onun sebebiyle var oluyorsa, yani ikinci ise, o diğeri de bir başka şey sayesinde var oluyor ve bu böyle sürüp gidiyorsa, bütün hiçbir zaman var olmaz. Bir şey kendisinin ödülü sayesinde oluyorsa, o da başka bir şeye muhtaçsa, o da başka şeye muhtaçsa, geriye doğru muhtaçlık devam ediyorsa, silsile devam ediyorsa, o zaman bütün tamamı hiçbir zaman var olmaz. Oysa beka böyle değildir. Beka böyle değildir. Niye? Beka gelecekle alakalı bir durum. Geriye doğru alakalı değil, gelecekle alakalı bir durum. Nitekim biri şöyle söyler. Başka bir şey yemeden hiçbir şey yeme. Yani başka bir şey yemeden hiçbir şey yeme. Mesela su içme İçmeden hiçbir şey yeme dese, su içmeden hiçbir şey yememesi gerekir. Daha başka bir şey yemeden de başka bir şey ye, yeme, her yeme durumunda bu şart geçerli olsun. Kişi bu takdirde ebedi yem bir şey yiyemez. Başka bir şey yemeden bir şey yeme, başka bir şey yemeden de bir şey yeme dese, e bu şartı da uymaya çalışsa kişi, bu kişi ebedi yem bir şey yiyemez. Ancak o kişi her lokma yediğinde bir başka lokma yiye. Deseydi, o kişi ebediyen yemek geldi. Her lokma yediğinde bir başka lokma ye deseydi, o zaman her lokmadan sonra bir lokma daha yemesi gerekirdi. O lokmadan sonra bir lokma daha yemesi gerekirdi. O kişi ebediyen yemek geldi. Bu da bekkâya ölmek. Arkadaşlar bunu not alabilirsiniz. Bekânın önü ne? Gelinen her yemekten sonra su içilmesi diye düşünün. Her yemekten, her yemekten sonra e, gıda al dedik. Her gıdadan sonra bir gıda alacağı için, ondan sonra da bir gıda alacağı için geriye doğru parça parça parça devam eder. Beta örneği. Birincisi de kıdemi örneği gibi. Başka bir şey yemeden bir şey yemem. Onun durumu ikincisidir. Sayının katlanması da buna benzer. Sayının başlayacağı bir başlangıcı kabul edilmezse hiçbir sayı var olamaz. Şimdi ikiyi kabul ettin, katladın. 2, 4, 6, 8 diye parça parça katlanarak devam eder ama 2'yi kabul etmediğin müddetçe sayı var olamaz. Saymaya başlayamazsın. Sayı başlarsa sayı arttıkça var olmaya devam eder. Yani 1 dersen 2 olur. 2 3 olur, 3 olur. Artarak devam eder ve sonra sürekli artar. Bir şeyde sayı varsa sayı artmaya devam eder. Bundan dolayı ifade ederseniz fıkıh ekvelde Allah vahittir. E, Mevimin paribel adedi rakamsal birlik değildir denilir. Çünkü rakamsal bir dikkat ediyorsanız Allah hakkında ikiyi demek zorundasınız, üçü demek zorundasınız. O yüzden orayı bir değil de Allah tektir diye çevirmek gerekir. Allah eşsizdir, Allah kurtar. 4. Her sayıda sayının başlangıcı zikredilir. Çünkü o başlangıç o sayıya ulaşılmıştır. Buna karşılık sayının sonu zikredilmez. Bir dediniz, sayı dediniz. Bir, iki, üç, dört sayılır. Dolayısıyla sonsuz sayı devam edebilirsin. Bu yüzden kedeme ve beka farklıdır. Beka başlangıç var ve devam ediyor. Kremde ise öncelik var ve hiç kesinti var. Hiçbir cismin var olmadığını ve bir arazdan önce bir başka arazın var olmayabileceğini düşünürsek hiçbir arazın varlığa gelmesi mümkün olmaz. Hiçbir var cismin var olmadığını, yokluk düşünelim. Bir arazdan önce bir başka arazın var olmadığını düşünelim. O zaman hiçbir şey varlığa gelmez. Zira araz için bir başlangıç kabul edilmemiştir. Buna karşılık bir arazın sonu olmaksızın ebedi yanları olması mümkündür. Yani e, varlık için bir başlangıç gerekiyor. Başlangıç olduktan sonra 1-2-3 devam ettiği gibi varlık içinde bir başlangıç olduktan sonra araz tekrarlanarak devam edebilir. O yüzden e, her araz yerinden yaratılıyor gibi düşünülür. Her saniye tekrar yapılarak araziler varlıklarını sürdürürler. Parça parça devam eder. Aynı hüküm arazilerden ayrı olamayan cisim içinde geçerlidir. Yani araz parça parça, parça devam ediyorsa, e, arazilerin bir araya geldiği cisim içinde geçerlidir. Parça parça varlığa devam ederek geliyor, doğru gider. Bunu şu kendi hayatımıza düşünün arkadaşlar. E, Saçlarımız duruyor, tenimiz dökülüyor, vücuttaki her şey değişiyor. Araziler yenilenerek devam ediyor. Normalde şöyle bir imkan olsa, işte bir yaşındaki fotoğrafınız, iki yaşındaki fotoğrafınız, tüm yaşındaki fotoğraflar yan içindeki sizsiniz, ruh size ait ama beden sürekli değişmiş. Ama hayattasınız, sizsizsiniz. İşte beka var ama beka yenilenerek devam ediyor. O yüzden beka eşittir, yenilenmek diye düşünebilirsiniz. Klemde ise öncesizlik. Aşağıda bir bümme var, bir ile ilgili. Nerenin biri bu. Birilerdey gibi kaçırdık. Bu açıklama bilinmeyenin biri hangi satır? Hocam Hı. ise vardı ya yukarıda virgül olan ha, ise, ise. İlk. Ee, ilk. Bir şey. Ancak kendisinden önce var ona bir başkası sayesinde var olur. Bir şey derken e, yaratılmış varlıklar düşünelim. Yaratılmış bir varlık kendinden önceki bir şey sayesinde var olur. Bir bu cümlenin Arapçası şu şekildedir. Femen yes, fe Hem Fetullah Güleç'inde Bekir Topuroğlu ve Muhammed Arıcı ibarenin problemli olduğunu ifade etmişlerdir. Temenna yes, öncesi olmayan fefihi fihi hakikatun onda hakikat vardır. Bu cümle problem nedir diye söylemişlerdir. Ben de onlara katılıyorum. Yani cümle anlam açısından problemli. Öndesi olmayan hakikati vardır ne demek ancak bir paragraf sonra ve eydan inneşşey e izzalem yekun illa bi gayri yetekat dönuhu ve zalike şartun ifadesi sanki ilk olarak yukarıda geçmekte ve aşağıda yukarı edilmektedir o yüzden ibarayı ona göre çevirdik cümleyi tekrar okuyalım ne demiş burası bir şeyin ancak kendisinden önce var olan bir başkası sayesinde var olur ise onun kadim olduğunu söylemek ilişkidir. Evet, bir şey kendinden öncekine bağlı ise o şey kadim denilemez. 6. İşaret ettiğimiz her hareket veya birleşme o türden gelip geçenlerin sonudur. Dolayısıyla başlangıcı olmaksızın geçmişin sonunun var olması imkansızdır. İşaret ettiğimiz her hareket veya birleşme o türden gelip geçenlerin sonudur. Dolayısıyla başlangıcı olmaksızın geçmişin sonunun var olması imkansızdır. Bir cismin kesintisiz bir süreklilik arz etmese de tek bir beka ile nitelendirilmesi mümkündür. Bir cismin kesintisiz bir süreklilik arz etmese de tek bir beka ile nitelendirilmesi mümkündür. Ancak bir cismin ayrı kalamayacağı tek bir hadesle birlikte olması onun kremle nitelendirilmesine engeldir. Bu da bir ilke gibi yazdı. Bir ismin ayrı kalamayacağı tek bir hadesle birlikte olması onun kıdemle nitelendirilmesini engeldir. Mesela bir isim var. Sadece beyaz diyelim. Ona beyazlık bir bile ansanız o hadis, hadis olan beyazlık özelliği sebebiyle onu kıdem olarak nitelendirilemezsiniz. Veya bir şeyi yer kaplama şeklinde bir özellik verseniz, onu yer kaplıyor diye düşünseniz ona kıdem özelliği veremezsiniz. İşte bu sebeple er rahmanu ı Annel arşi ayetindeki Allah'a mekan vermek tehlikeli bulunmuştur. Bir açıdan tek bir arazi bile yer kaplama arazını kabul etseniz o şeye kıdem veremezsiniz. Birden fazla hades de kıdemle nitelendirilmeyi engeldir. Birden fazla hades de kıdem yani bir hades olması kıdem denilmesine engelse birden çok hadesle anılıyorsa o zaten kıdemle anılamaz. Cisimde bekkanın oluşması cismin baki kılınmasının sebebidir. Ve cismin bekası kendisinde bekaların ardı ardına gelmesine bağlı olarak devam eder. Bak bu da önemli. Cisimde beka yani devamlılık olabilir mi? Olabilir. Cisimdeki beka, bekaların ardı ardına gelmesine bağlı olarak devam eder. Halbuki cismin kıdeminin sebebi onda arazın hudusu değildir. Bu yüzden buradaki arazın hudusu Kıdemdeki arazın hudusu gibi değildir. Bu sebeple cismin arazın hudusundan önce olması söz konusu değildir. Bu sebeple cismin arazın hudusundan önce olması söz konusu değildir. Ki, burada şu açıklamayı yapmak gereği duyuyoruz. Bir cismin kendisinde ardı ardına hudus eden ve ortaya çıkan araziler sayesinde varlığa devam edeceği için bu hudus onun bekasının sebebi olabilir. Yani buna sürekli yenilenme diyebiliriz. Sürekli yenileniyor. Sürekli yenilene yenilene devam ediyor. Biz onu vaki olarak görüyoruz. Bir diğer ifadeyle bir cisimle meydana gelen hudus onun bekasına engel değildir. Buna karşılık bir cisimde arazın hudusu onun ile çelişir ve kadimliğini ortadan kaldırır. Buna bir cisimde arazların hudusu, arazların ortaya çıkması onun kadim olmasına ve kadimine engeldir. Bu yüzden cisimde hudus eden araz onun kıdemine sebep olamaz. Bir cisimde araz varsa o, onun kıdemine sebep olmaz. Yine bu yüzden kıdemle nispetle gerçekleşen arazın hudusu BK'ya nispetle gerçekleşen arazın hudusuna denk benzer olmaz. E, bu yüzden kıdemen nispetle gerçekleşen arazın hudusu BK'ya nispetle gerçekleşen arazın hudusuna denk ve benzer olamaz. Sonuçta cisim Arazın hudusundan sonra var ve belki olmaya devam ederken arazın hudusundan önce var olamaz, arazın hudusuna tekattim edemez. Buradaki temel farklılık kıdemle beka meselesinde BKA için arazın sürekli yenilenmesi gerekiyor, sürekli yenilenmeyle varlığını devam ettiriyor. Ama geriye doğru beka kadim diyebilmemiz için tekrar olmaması gerekir, arada Tadisliğin olmamız gerekir ki kıdem diyebilirim. Herhangi bir tekrar varsa, öncelik, sonralık varsa, bir, iki diye bir sıralama ayırmak varsa kıdemden bahsedemiyoruz. Cismin, arazların kendisindeki hudusundan önce var olduğunu iddia eden bazıları şöyle diyerek bize karşı çıkmıştır. Yani Eyyullah'ı savunanlar araziler olmadan önce Eyyullah diye bir şey var diyerek karşı çıkanlar hiçbir şey renksiz var olamaz ama bundan o şeyin renk olduğu sonuç çıkmaz bu söz anlamsızdır bir şey renksiz var olamaz ama bundan o şeyin renk olduğu sonuç çıkmaz bu söz anlamsızdır Hades bir şeyin yok iken var olması ise cismin dışındaki yani araz veya renk cisimdeki ayrı var olamıyor ve ancak onunla birlikte var oluyor ise Cisimde de bu nitelik yani arazdan ayrı olamama ancak onunla birlikte var olma var ise bu hüküm yani isim hakkında da geçerlidir. Diğer taraftan renk onunla renklenen isimde bulunan bir anlam sayesinde renk değildir. Bu yüzden ikisi renk ve cisim farklıdır. Ne var ki genel olarak cisim renksiz olamadığı için renklerden topluca önce değildir. Ama tek tek neklerden öncedir. Hadesler içinde aynı durum söz konusudur. Burayı bir daha okuyalım. Cismin, arazilerin kendisindeki hududundan önce var olduğunu iddia eden bazıları şöyle karşı çıkmışlardır. Huduslar olmadan önce cisim vardı. Demişler. Var olduğunu düşünelim. Bir cisim düşünün. Hiç araz yok. Renk yok, koku yok, ve en yok, boy yok. Yer kaplama yok, hiçbir şey yok ama var diye düşünün. Nasılsa artık. Demişler ki hiçbir şey renksiz var olamaz ama bundan o şeyin renk olduğu sonucu çıkmaz. Bu söz anlamsızdır. Hades bir şeyin yok iken var olması ise, yani hades buysa bir şey yokken daha sonra var olduğu zaman biz bunu hades diyorsak ki öyle diyoruz. Cismin dışındaki yani ararız ve renkler cisimden ayrı var olamıyor. Ve ancak onunla birlikte var oluyorsa ki bu da doğru yani cisim dediğimiz şey elma elma elmanın rengini şeklini kokunu tadını çıkarttığınız anda geriye hiçbir şey kalmıyor elma diyeceğimiz bir şey kalmıyor eğer bu da böyle ise ve cisimde de bu nitelik yani araziden ayrı olamama ancak onunla birlikte var olman varsa evet elma dediğimiz zaman renk koku da oluyor evet bu da böyle ise bu hüküm onun yani cisim hakkında da geçerlidir. Cisim dediğimiz zaman da e, onun rengi, kokusu, tadı, eni, boyu olur. Bunu birbirinden ayıramazsın. Şimdi burada itiraz ettiği şey ne? Giriş kısmı. Arazlar kendisindeki hudusundan önce var olduğu iddia eden, araz olmadan cisim olduğunu iddia eden kişi buna saçma diyor. Cisim dediğin şey de renk, koku, yer kaplama, en, boy gibi şeyler varsa bunlar çıkartıldığı zaman sen buna cisim diyemesin Diğer taraftan renk, onunla renklenen cisimde bulunan bir anlam sayesinde renk değildir. Renk, onunla renklenen cisimde bulunan bir anlam sayesinde renk değildir. Bu yüzden ikisi renk ve cisim farklıdır. Ne var ki genel olarak cisim renksiz olamadığı için renklerden önce değildir. Cisim dediğimiz şeyler genel itibariyle mutlaka bir rengi var, beyaz, siyah, herhangi bir rengi var. E, cisim dediğimiz arkanda renksiz düşünemiyoruz genel itibariyle. O yüzden cisimle rengi birbirinden ayıramayız. Ama tek tek renklerden öncedir. Mesela e, elma kırmızıdır diyelim. Kırmızı olmadan önce yeşildir diyebilirsiniz. E, yeşildir, sonra kırmızı oldu, sonra e, çürüdü, kahverengi oldu diyebilirsiniz. E, bunlar değişebilir ama e, renksiz, e, şekilsiz, tatsız, e, ebatsız e, bir cisimdir diyemezsiniz. Bu e, çelişkidir diyoruz. Hadesler için de aynı durum söz konusudur. Bir şeyin yoktan var edildiği bilinmemektedir diyen kimse yani en büyük iddia bu. Alemin yoktan yaratıldığını nereden bilelim? Bir şeyin yoktan var edildiği bilinmemektedir diyen kimse varlığı duyularla algılanan şeylerden ibaret görmektedir. Varlığı sadece duyularla algılanan şeylerden Sadece gördüğü, duyduğu, hissettiği, kokuduğu, kokladığı şeyleri varlık olarak kabul eden kimsedir. Oysa bilgilerin, bilgilerin kendileri duyu algısının dışındadır. Hakezer, caizdir, mümkündür, caiz, mümkün değildir hükmü de duyu algısının dışındadır. Yok oluş değil, ayrılma olduğu iddia ettiği şeyi de duyu algısıyla bilmiyoruz. Yok oluş değil, ayrılma olduğunu iddia ettiği şeyi de duyu algısıyla bilmiyoruz. Örneğin, e, işte alem Heyro'dan ortaya çıktı veya birinci akıldan çıktı. Yok veri şeyleri de bilmiyoruz, duyu algısıyla görmüyoruz. Kimse alemin ilk yaratılmasını duyu verisiyle bilmiyor. Ancak o kişi Heyro'dan ortaya çıktı. Veya işte birden iki çıktı gibi öne sürmektedir, sürebilmektedir. Kendi içinde bulunduğumuz durum da böyledir. Şöyle ki kendimizde bu kimsenin hangi şeyden yaratıldığına, yani maddesi veya devleti bilmediği akıl, işitme, görme, ruh ve benzer şeyler var. İnsan dediğimiz zaman insanın maddesi, istediğim topraktaki elementler. Ama akıl dediğimiz, işitme dediğimiz, görme dediğimiz, ruh dediğimiz, sevmek dediğimiz, üzülmek dediğimiz duygusal veya akılsal illetler bu maddelerden kaynaklı değil. Dolayısıyla bütün bu gayri hissi, şeylerin varlığı, düşünmek, görmek, hissetmek, sevmek gibi şeylerin varlığı, varlık alemini duyularla algılanan şeylerden ibaret gören ve yoktan var etmeyi reddeden, yaklaşımı geçersiz kılar. Ayrıca hiç kimse alemin kadim olduğunu veya alemin cevherinden ezeli olduğunu haber vermemiştir. Bu yüzden alemin yapısını bilmenin tek yolu istiklaldir. Evet bu güzel. Yani alemin yaratıldığını kim gördü diye soruyor. Ama o kişi alemin yaratılmaları da gelmedi. Dolayısıyla görmek ilgili bilgi elde edemiyorum. Biz de elde edemiyoruz, o da elde edemiyor. Dolayısıyla ailem nasıl ortaya çıktığı sorusunun cevabı ancak istitlal verilir. Beş, kimin delili güçlüyse, kimin akılliyetisi istitlali veya araştırması güçlüyse o iddia edilir. İlginçtir, bunu Müslümanlar çok iddia edemiyor şu an diğer tabirleri, batıda çalışılıyor. Aslında Müslümanlar da çalışabilirim onlara. Beş, yazıcı olmadan yazmanın katip olmadan kitabetin, ayrıcı olmadan ayırmanın gerçekleşmediğini biliyoruz. Aynı şey birleşme, duran olma ve hareket etme hakkında da geçerlidir. Ayrı şeyler birleşmişse, hareketli şey durmuşsa, duran bir şey hareket etmişse, bunlar bir fail olmadan gerçekleşmez. Dolayısıyla aynı hükmün alemin bütünü hakkında da geçerli olması gerekir. Alemdeki bir parça yani su, taş, kuş, herhangi bir şey dururken hareket ediyorsa, hareket duruyorsa, bunlara ifayı hareket ettiriyorsa bunların tamamından meydana gelen evrenin de bir hareket ettirilmesi gerekir. Bilakis alem birleştirilmiştir, ayrılmıştır. Alemin birleştirilme yönündeki halikuladen sanat daha yüksektir. Alem dediğimiz anda birleştirilerek oluşturulmuş. Birleştirilme açısından çok sanatkar bir halde. Bu yüzden alem dışarıdan bir fail sebebiyle ayrılmaya ve birleşmeye daha layıktır. Ayrıca şahitte duyulur bağlamlarda. Birleştirme ve yazma fiili birleşme ve yazmanın kendisi sebebiyle gerçekleştiği şeyden sonradır. Yani yazma fiili veya birleşme ayrılma fiili o failden daha sonra ikinci olarak ortaya çıkan şeydir. Aynı durum bütün alem hakkında da geçerlidir. Alem ikinci şey ise birinci şey o alemi ortaya çıkartan. Çünkü bütün alem dediğimiz anlamdadır yani birleşiktir. Buraya kadar dikkat ederseniz hep bir iki diye ilerliyor. Bir şey iki ise birinci sebep vardır. Bir ise... Kimse şekilde devam ediyorsa, bir iki diye devam ediyorsa ayrılıyor da o şey hadistir. Altı, alemin hadis olduğu konusunda kapsamlı bir araştırmak kütfetine girecek olsa, bu insanın yüzünü aşağı, alemin hadis olduğu konusunda bir araştırma yapılsa, geniş kapsamlı bir araştırma, işte toprak hadistir, insan hadistir, elma hadistir, su hadistir, hava hadistir, her bir madde cismi tek tek araştırma bir araştırma yapsak, bu insanın gücünü aşar, böyle bir şey yapsak. Alemin hissedilen ve hissedilen hem parçasında hadis olduğuna dair açık bir delalet buluruz. Şu an e, en sağlam algılarını diyelim e, altın, demir, tron gibi elementler. Onlar üzerine de araştırma yapılsa onların da değiştiği, parçalara ayırılabildiği delaleti ortaya çıkar. Örneğin alemin halinin başlangıcını bilmemesi, bozulan kısmını düzeltmeyi veya kendi gibisini yaratmayı bilmemesi, kendini koruyamaması veya cevherinden başka bir şeye dönüşmemesi, alemin hadis olduğuna delalet eden yönlerdendir. Bak, burada güzel, harika bir cümle. Alemin, halinin başlangıcını bilmemesi. Yani alemi bir varlık olarak düşünün. O alem, evren varlığı, başlangıcını bilmiyor bozulan kısmını düzeltmeyi beceremiyor. Örneğin denizler kirlendi, denizleri temizlemeyi, bozular eridi, buzulları korumayı, atmosfer dediğinde atmosferi tamir etmeyi bunu beceremiyor. Kendi gibisini yaratmayı da bilmiyor. İkinci bir evren de oluşturamıyor. Kendini koruyamıyor. Veya cevherinden başka bir şeye dönüşemiyor. Tüm bunlar, işte alemin hadis olduğuna delalet eden yönlerdir. Ayrıca alem pis, çirkin, değersiz ve aşağılık unsurlar içerir. Yani pis şeyler var, çirkin şeyler var, değersiz şeyler var, aşağılık unsurlar da var. Alemin yöneticisi bir başkası olmasaydı, alemin böyle olması mümkün olmazdı. Yani burada vurgu yaptığı şey ne? Pis, çirkin, değersiz, aşağılık bunlara niye vurgu yaptı? Zıtlıklara diken çekti. Güzel var, çirkin var, temiz var, pis var, değerli var, değersiz var. Yani değişme var. Bir şeyle değişme varsa, zıtlık varsa başka birinin, birin yani o ilk el evvelin onu ortaya çıkartması gerekir. Yedi, hareket, duanlık, birleşme ve ayrışmanın cisimden başkası olduğu bilinmektedir. Hareket, durma, birleşmek, ayrılmak bunlar cismin fiilleri. Cismin başkası, cismin kendisi değil, cismin fiilleri. Bunlar bilinmektedir. Çünkü bir cisim Ayrı iken birleşmekte, hareketli iken durmaktadır. Cisim, cisim olduğu için birleşik veya hareketli olsaydı, bu hallerin zıtlarını cisim olarak kalmak şartıyla kabul edemezdi. Yok oluş, fena ve varlıkta kalma, beka da aynı şekilde değerlendirilir ve de yorumlanır. Zira varlıklar kimi zamanlar yok olmakta, kimi zamanlar varlıkta kalmaktadır bundan da cisimlerin yok olur ve varlıkta kalıştan başka olduğu sonuç çıkar. Buraya kadar anlattığı şey ne? Durmak, hareket etmek, birleşmek, ayrılmak bunlar eylem, cismin kendisi değil, cismin e, nitelik eylemleri. Cismin eylemleri. Cisimde bu nitelikler varsa, duruyor, hareket ediyorsa, e, aynıken birleşiyorsa, ayrışıyorsa, bu nitelikler varsa o cisim denen şey hadistir. Bundan cisimlerin yok oluş ve varlıkta kalıştan başka olduğu sorumlu çıkar. da bir kimse bir şeyin varlıkta kalışını veya yok oluşunu kastederse biriyle kastettiğinden farklı bir yöne yönelir. Yani bir kimse bir şeye var dedi veya yok dedi. İki, şey, i̇ki farklı şey kastetmiş olur. Var derken varlık kastetmiş olur. Yok derken yokluğu kastetmiş olur. Biriyle kastettiğinden farklı bir yöne yönelir. İki zıt şey yani iki farklı şey. Böylece yok oluş ve varlıkta karışım isimde birleşen ve cisimden başka olan iki hal olduğu sabit olur. Birleşme ayrılma, bak bunlar hal olarak bir Birleşme ayrılma bunlar iki haldir. Muhtazileden pek çoğu bunu, yani cisimlerin kendileri dışından bir faiz sebebiyle zıt hallere gülünmesine, dururken hareket etmesine, hareket ederken durmasına, ayrıyken birleşmesine, o halledi Muhtezilerin çoğu birincisi yani hareket, duranlık, birleşme ve ayrılma hakkında kabul etmekle birlikte varlıkta kalma ve yok olmak konusunda reddederler. Muhtezilerin çoğu isimlerin kendilerinin dışından bir faiz sebebiyle zıt hallerebilmesini yani hareket, duranlık, birleşme ve ayrılma hakkında kabul etmekle birlikte varlıkta kalma ve yok olmak konusunda reddeder. Ne var ki? Onların bu görüşü yanlıştır. çünkü. Bu takdirde cisim onu yani varlıkta kalma ve yok olmayı kabul etmekle kendi başına farklılaşmaktadır. Eğer bu yani cisimlerin kendi başına farklılaşması ve cisimlerin kendi kendilerine varlıkta kalması mümkün olsaydı onların dıştan bir fail olmadan var olmaları mümkün olurdu. Diğer taraftan bu sonuç, bu Muhtezirenin son kelimeler, muhtezirenin kozmolojisi, evet. Muhtezirenin kozmoloji görüşüne daha uygundur. Çünkü onlar Allah'tan aleme, alemden başka gelen ve alemin varlığa gelmesini sağlayan bir unsur kabul etmezler. mutezilenin varlık anlayışına göre Allah'tan aleme, alemden başka gelen, alemin varlığa gelmesini sağlayan bir unsur kabul etmezler. Onlar yaratma iradesi ve fiilini aleme nispet ederler. Onlara göre Allah'ın Zatı vardı, alem yoktu. Alemin var olmasından başka Allah tarafından yaratma gibi bir şey vaki olmadı. Dolayısıyla alem kendi başına var olmuştur ve kendi başına varlıkta takarlar. Bu da kadimlerin çokluğu sebebiyle Allah'ın birliğini akseder. Yani şimdi onlar e, tekniğini kabul etmemeleri veya... E, Yaratmayı ezelik kabul etmemeleri sebebiyle Allah'a vermedikleri için o zaman otomatik olarak varlık kendi kendine olduğu gibi sonuç çıkıyor diye iddia ediyor. Şu kısmı bir daha okuyalım. Muhtizlerinin pek çoğu e, yani cisimlerin kendileri dışından bir faiz sebebiyle zıt hallerebilmesini kabul etmekle birlikte varlıkta kalma ve yok olmak konusunda reddederler burada iki ayrı şey var. Muhtedirlerin çoğunluğu diyor cisimlerin Allah sebebiyle veya dışarıdan bir faiz sebebiyle hareketine durmasını birleşmesine kabul etmekle birlikte bunu kabul ederler ama varlıkta kalması veya yok olması konusunda kabul etmezler. Bunu şöyle düşünün. Mesela elmanın var olması için hayatta kalması için Allah'ın olmasını kabul ediyor ama yok olması için kabul etmiyor. Yani emmâc şürüdü yok oldu. Oradaki faaliyeti Allah'a verilir. Böyle bir farklılık varmış. Hareketine, duranlığına, birleşmesine, ayrılmasına, varlıkta kalma konusunda e, bunu Allah'a verirken, varlıkta kalma ve yok olma konusunda reddeder. E, bu varlıkta kalma altını çizebilirsiniz. Varlıkta kalma kaderle ilgili mesele. Her an insanın varlıkta kalması, e, eşarilelere göre de, de Allah'ın her an yaratmasıyla mümkün. Her an Allah yaratarak devam ettiği için her an e, varlıklar Allah'a muhtar. Bundan dolayı da istitaat e, kabul, el, anlayışı, de kabul edilmez. İstitaat ve alfiyat. Allah her an yaratır. Allah her an yaratır. Bu şekilde insan e, yapabilir diye düşünüyorum. Muhtezire ise varlıkta kalmayı ve yok olmayı Allah'a bağlamalı diyor. Ne var ki bu görüşler yanlıştır. Çünkü bu takdirde cisim onu Varlıkta kalma ve yok olmayı kabul etmekle kendi kendi başına farklılaşacaktır. Eğer e, varlıkta kalmasını veya yok olmasını Allah'a bağlamazsanız kendi kendine yapmış olacaktır. Eğer bu yani cisimlerin kendi başına farklılaşması kendi kendine ise cisimlerin kendi kendilerine varlıkta kalması mümkün olsa onların dıştan bir fail olmadan var olmaları mümkün olur. Bu ise muhletedilerin görüşüne ait olacaktır. Bura önemli. Altınlık çizelim. Ne dedi? Ehl-i kelamına göre varlığın hareketi durması değişmesi Allah'a bağlı. Varlığını sürdürmesi Allah'a bağlı. Yok olması da fenası da Allah'a bağlı. Ama muhattır eden bir grup varlıkların hareketinin değişmesini Allah'a bağlamışlar. Ama varlıkta kalmasını ve fena bulmasını Allah'a bağlamamışlar. Bu durumda muhattır diyor ki siz bu durumda varlıkta kalmasını ve fenasını Allah'a bir faile bağlamadığınız için kendi kendine yapmayı kabul etmek zorunda kalmasınız. Bir şey kendi kendine var oluyorsa o zaman faile ihtiyaç duymaz. Bu ise sizin e, varlık anlayışınızı tevhid anlayışınızı Devam edelim. Bir, bir paragraf kaldı, bir parası kapatalım. Cisim ve cisme ilişkin. Şimdi e, şuraya tekrar gelelim. Yani not alalım, e, unutmayalım. Şu varlıkta kalma ve yok olma kaderle de bağlantılı istiğat meal fiil meselesi. Varlıkta kalma istiğat meal fiil yani varlık varlıkta kalırken insan fiil yaparken Allah'a muhtaç değil de buraya dayanır. Şimdi devam edelim. E, cisim ve cisime ilişkin hallerin şimdi değişme, birleşme, ayrış, ayrılma bunlar hal dedi. E, cisimler ve cisimdeki haller iki farklı hakikat olduğu ortaya konmuştur. Tam bunu yazdık. İmam Maturid'in varlık anlayışına göre cisim bir hakikattir, cisimlerin halleri de bir hakikattir. Elma var, tamam elma bir cisim ama elmanın hareketi, çürümesi, büyümesi, küçülmesi, erimesi, tatlanması, renklenmesi, onlar da cismin halleri ikisi de gerçek. Cismin kendisi de gerçek, cismin halleri de gerçek. Bu hakikat artık ortaya konuldu. Kelam ehli. Bu ikisine ne ad verilmesi gerektiği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Tamam, cisim gerçek, haliyle gerçek ama ne isim vereceğiz? Onlardan bazıları ona araz dedi. Yani cismin hallerine, büyüme, genişleme, kopma, birleşme, ayrılma, ne ad verelim diye ihtilaf ettiler. Onlardan bazıları araz der. Kimisi sıfat adını vermiştir. Bu meselelerin hakkı onunla ilgili dilsel uykulaşmayı kabul etmektir. Burada yapılması gereken Dilsel uzlaşmayı kabul etmektir. Orada niye dile vurgu yaptı Meyra? Hocam, e, Kur'an'daki kullanımını dikkate alıyor Maturidi. Kur'an atıf yapma. Kitab-ı odaklan. Hmm. Kitab-ı Tevhid'in girişinde e, Haber e, haberin gerekliliği konusunda dile vurgu. Evet. Biz evet. haberi dili kabul etmezsek konuşamayız, anlaşamayız, hmm. soru sanamayız devlet. Dolayısıyla burada diyor ki, kimler araz diyor, kimler sıfat diyor, burada bunun hakkı diyor, e, dilsel uzlaşıyı kabul etmek. Dilsel olarak, e, cümdeki bu genişleme, büyüme, türlüme, hareket, durmak, parçalanmak, buna dilde %99 insanlar ne diyorsa onu kabul etmek gerekir. Çünkü e, adlandırmayla kastedilen anlatma ve demek istenen anlamı muhataba aktarmaktır. İsimlendirmedeki amaç nedir? Anlatmak istediğimiz manayı muhatabın anlamasını sağlamaktır. Bu işi hangi şey yaparsa yani hangi kelimeyle yaptığınız anda muhatapların çoğunluğu bunu anlarsa o yeterlidir. Dolayısıyla burada şimdi ne isim verelim? E, cismin hareket, durmak, kühmet, büyümek gibi halleri var. Ne isim verelim? Muhatap, muhatapların çoğunluğu Hangi bu manayı, hangi kelimeyle anlıyorsa hakkı olur diyor. Yani hocam hatabi delil kullanmış. İki tane delil çeşidi var ya, biri hatabi, biri evet. e, kati deliller iki tane. Burada hatabi delil, yani herkesin almayacağı şekilde bir delil kullanılmış. Bu, bu Onu kastetmiyor. Burada Değil daha güçlü şey söylüyor. Burada dil, dile vurgu yapıyor, dil. Dil mantığı. Dil, vurgu yapıyor. Evet, yani şunu söylüyorum. Örneğin, iman Mahdurud'un yaşadığı yerde. E, semerkantta cismin çürümesi genişlemesi büyümesi akılarması kokması. buna insanlar ne isim veriyorsa orada onu söylemek hakkıdır diyor ama e, e, bir, ba bağdatta bağdatta e, domatesin çürümesi değişmesi kokmasına insanlar başka bir isim veriyor orada hak, onun hakkı odur diyor burada amaç kelime değildir mananın muhataba aktarılmasıdır bakın bunu altın çizin Yöntem burası. Burada muhataba aktarmak, manayı muhataba aktarmak esastır. Dolayısıyla şimdi şu soruyu sorayım. Hümeyre ya da o e, da e, domatesin çürümesine ne isim veriyorlar? Çürümek diyorlar. Çürümek. E, Sivas'ta ne isim veriyorlar? Hümet Hanım. Yani çürümek genelde. Ama şimdi şöyle kokmak evet, siz... e, Kokumak veyahut da yani, kürtlenmek bilmiyorum. E, o tarz bir şeydir. Şimdi şöyle. Yani, ben mi? Söyle, evet. Buzdum. Araya gitmek istemiyorum. Hiç olmaz, hiç olmaz. Araya gitmek. Ha. Burada, ha. Buradaki önemli olan şey şu bak. Burada İmam Haturi güzel bir ilke benimsiyor. Diyor ki, karşı tarafa manayı aktardığınız anda anlaması önemlidir. Burada kavga yapıp da buna araz diyelim, sıfat diyelim diye tartışmaya girmenin bir anlamı yok diyor. Genel geçer. Genel geçer. Genel ziyade yerelliği vurgu yapıyor. Senin muhatabın, örneğin Elazığ'da konuşacaktın. Elazığlılar ona ne, ne at veriyorsa, onu Ezal, Elazığlıların kullandığını söylersin, anlarlar. Amaç anlaşılmaz. Ama Almanya'ya gittin, aynı şeyi anlatacaksın, onun Almancasını söylersin, anlaşılır. Bura şeyle de bağlantılır arkadaşlar. Bu Türkçe namaz, Türkçe ezan, e, Kur'an-ı Kerim okunur mu okunmaz mı meselesi var. Ebu Hanefiden itibaren e, şu asıldır. E, mana asıldır, manayı aktarmak gerekir. O yüzden e, bir kişi e, o manayı Farsça söylese de olur diye kabul edilir Ebu Hanife'de maturuyla. Ama fıkıhçı olanlar biraz direnmişlerdir. Bu ilke güzel. Bunu kenara not aldık. E, yani cisim var, cismin hali var. E, büyümek, durmak, çürümek, yeşermek, bozarmak, ne, hareket etmek. Bunlara ne isim vereceğiz? Bu hallere ne isim vereceğiz? E, kimisi arazi der, kimi sıfat der. Buradaki hakkı olan diyor, mananın aktarılması muhatap, hangi mana kelimeyle anlıyorsa onu söylemek gerekir. Devam edelim. Bu işi hangi şey yaparsa, yani ister sıfat da, ister arazi de, ister çürü de, ister araya gitti de, ister e, hiç oldu de, hangi kelime iş görüyorsa o yeterlidir. Ayrıca isimler akıl ve kıyasla bilinmez. Bak. Microsoft Sağlıklık uygulamasından. Ha, çok güzel. Yani, kamyon ordu bitmek şimdi burada güzel bir şey var ikinci bir ilke ortaya koyuyor isimler ve kıyasla bilinmez yine dil atıf yaptı ve allemel ademel esma hep oraya atıp yapıyor nasıl ortaya çıktı dilin köken temel kelimeler, elma, amık, gel, yiğit, anne, baba temel kelimeler Allah a, Hazreti Adem'e öğretti İnsanlar buna ekleyerek denip çoğaktılar. Neticede e, buna artık bir isim verilmiştir. Akılla düşünerek isim vermezsin. Bunu devam etmek gerekir. İsimler akıllı kıyasla bilinmez. Haber ve bildirimle bilinmiş. Mesela biz e, elmaya niye elma diyoruz? Ya, elmaya bir şekilde elma denilmiş. Bize de de nesil gelmiş elme elma diyoruz. Şu an birisi gelse dese ki elmanın bir anlamı yok. Buna e, başka bir şey diyelim olmaz. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapmaya çalışmışlar biliyorsunuz. İlk yıllarında değiştirmeye çalışmışlar. Bakmışlar ki içinden işin, çıkamıyorlar. Ondan sonra bir ilke karar almışlar. Türkçe'de yerleşen her şey Türkçe'de bilemişler. Arapçadan, Farkçadan çıkartmayı bırakmışlar. Dolayısıyla isimler akılla, kıyasla bilinmez, haberle bilinir. Kabe'nin şu görüşünün yanlış sayılması hakkında da benzer bir tutma sahibiz. Muhtezile Kâbi. Şu görüşünün yanlış sayılması hakkında da benzer bir tutma sahibiz. Onun cisim olmadığı sabit olduğuna göre araz olduğu ortaya çıkmıştır. Yani Kabe sıf araz terimini kullandığı için görüşü yanlış sayılamaz. Hmm. Bir cismin cisim olmadığı sabit olduğuna göre araz olduğu ortaya çıkmıştır. Yani bir şey cisim olmadığı ortaya çıkarsa araz oldu ortaya çıktı diyemezsin. Cevher de olabilir burada araz kelimesini kullandı diye karşı çıkmışlar karşı çıkmaya gerek yoktur diyor. Ebu Mansûr Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir: Bu tercih yaratıklardan cisim dışındakilerin araz olduğu kabul edilecek olursa zorunlu olur. Cisimler var, cisimler dışında da haller var. O haller araz. Onları araz olduğunu kabul ettik. Ee, Oysa Allah'ın kitabında araz sözcüğüyle şu ayette geçtiği üzere varlıkların kendileri cevherleri de kastedilmiştir. Hmm. Burası önemli. Dil de cismin dışındaki şeylere araz diyorsa, cismin dışındaki hareket, çürüme, büyüme gibi şeylere araz diyorsa, bu mana anlaşılıyorsa onu öyle kabul etmek gerekir. Bunu zıttını ileri söyleriz. Ayette delil bulursunuz. Ayette araz sözcüğüyle Varlıkların kendileri de yani cismin kendisi de arazi diye kastedilmiştir. Siz iğreti dünya malını istiyorsunuz. Ne demek? Siz iğreti dünya cismini istiyorsunuz. Gördüğü gibi iğreti dünya cismi dönülürken de arazi kelimesi kullanmış Ve yakın bir dünya malı, yakın bir dünya cismi şeklinde orada adam kullanmış. Buna göre cismin hallerine, hareket, durmak, değişmek gibi cisimin hallerine sıfat adını vermek İslami ilimlere daha yakındır. Şimdi araz diye ileri sürsen, Kur'an-ı Kerim'de araz cisim için de kullanılmış. O zaman diretemiyorsun illa araz diyeceksin diye, çünkü araz Kur'an'da cisim diye de kullanılmış. O zaman araz demeyeceksek ne diyelim, ee, sıfat adını vermek İslami ilimlere daha yakındır, kuvvet ancak Allah'ındır. Buraları şöyle bitirelim. Yani cisim var, bir de cismin durmak, genişlemek, korkmak, büyümek gibi sıfat e, halleri var. Ona ne isim vereceğiz? Araz diyelim, sıfat diyelim. Şimdi, araz desem, e, burada muafiyetlerin kendi görüşü, muhatap neyi anlıyorsa onu söyle diyoruz. Araz dedim, muhatap araz anlamalı sorun yok. Ama tartışacaksan bunu araz diye diletmene gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de araz cisim için kullanılmış. O zaman e, ha, ne diyelim? İlla bir şey de diye zorlarsan diyor, sıfat demek daha makul diyor. Dolayısıyla imam makul varlık anlayışında cisim, cevher artı sıfat da diyebilirsiniz. Evet. Ee, burada bitirelim.